Ya afadayım anne Şimdi su sandalyeyi çekeyim baba Ya arkadaşlar gelin Nerede bunu ben çekelim Emin çocuğu benim çünkü Yok ben elimden elimde çok nene yaptım Çok umursuz benim. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Ben. Genel giyice giyemedim baba orada kaldım. Ya yüzüğüm gitti ya. Gitti yüzüm. Ya çıkarayım mı şu yüzüğüm kere? Ay giydim anne giydim. Senin yüzünden böyle çıkartacağım.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 Ya nasıl gidiyor ya nasıl bir bardak var? P. Ne güzel bir daha baba. sebi oylsediyon ya ben izmek bak hediye edim of of não eu não amo eu havia te desculpe taş taştı mı yine takti kan o ay o ay mer mer mer like ya psikop gibi ne ben hepsi neden açıyorsun ki yetiyorsun? Bak kıymasın bir de. Cevap Ya ipenceye ya, ya. Ya ben bunu seni kıcam. Ne yapıyorsun? İsterim de, ne çaresini yapacağım. İşte, ya? Ay, ay. Akşam dedi bari. Akşam kimin su İçini, go Ay, yapacağım çünkü Gözü Hukkeyi Benim için. Ben onu Bir de lekeyim. Sonunda bitirdim. Sonunda bir seksi içeyim. Çok sıcak yok olsun ya. 국민 <gülüyor> justruます sonunda <gülüyor> Onunla